Merhaba değerli arkadaşlar, ben Ali öğretmen. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıttığı tekrar testlerinden 9. sınıf tekrar testlerinin kimya birinci ünite sorularını çözmeye çalışacağız. Umarım faydalı bir video olur diyorum ve hepimize kolay gelsin diyerek ilk soruyla başlıyoruz. Birinci ünite simya'dan kimya ünitesi. Hepiniz hatırlayacaksınız. Birinci sorumuzda bu üniteyle ilgili bir soru. tabloda simya ve kimya ile ilgili bazı bilgiler verilirken hata yapılmıştır diyor. Tablodaki hatayı düzeltmek için kaç numara bilgilerin yer değiştirilmesi gerekmektedir. Hemen simya ile ilgili verilen bilgilere bakıyoruz. Simya bir bilim dalı değildir. Doğru bir bilgidir. Sistematik bilgi birikimi sağlar. Hayır arkadaşlar simyanın bilim dalı olmamasının sebeplerinden biri de sistematik bilgi birikimi içermemesidir. Bu bilgi kimyaya ait bir bilgidir. Demek ki yer değişecek bilgiler. Ee, Yargılardan biri buymuş. 3'e bakıyoruz. Deneme yanılma yöntemine dayanır. Doğru arkadaşlar. Kimyaya bakıyoruz. Deneysel yöntemlerle çalışır. Doğru bir bilgi. Teorik temelleri vardır. Evet arkadaşlar doğrudur. Değersiz metallerin altına dönüştürülebileceği düşünülmüştür. Bu simya ile ilgili bir bilgidir arkadaşlar. Demek ki 2 ile 5'i 2 ile 6'nın yeri değişmesi gerekiyor. Doğru seçeneğimiz D şıkkı diyoruz ve hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. İki madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin tür ve miktarının saptanması çalışmalarını yapan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir maddenin içerisinde ne var, ne kadar vara bak e bakıyorsak arkadaşlar bizler analitik kimyacıydık. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır diyoruz ve 3. sorumuza geçiyoruz. 3. sorumuzda elementlerin sembolleriyle ilgili bir e sorumuz arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıda verilen element adlarından hangisinin sembolü yanlış yazılmıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Hidrojen birinci elementtir. Sembolü H'dir. Doğru. Alüminyum 13. elementtir. Sembolü H, Al'dir Doğru. Karbon 6. elementtir. Sembolü C'dir. Potasyum 19. elementtir. Sembolü K'dır arkadaşlar. Kallium'dur latince ismi. Biliyorsunuz birçok elementin sembolü latince isminin ilk veya ilk iki harfi kullanılarak yapılmıştır. O halde fosforun sembolünün 15. elementin sembolünü göstermişler. Yanlışı arıyorduk. Doğru seçeneğimiz D şıkıdır. Kalsiyum 20. elementtir arkadaşlar. Ve sembolü CA'dır. Doğru diyoruz. Ve dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Uyarı işareti uyar güvenlik işareti ile ilgili bir soru çok basit bir soru arkadaşlar Yanında verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor ee, biliyorsunuz bu işaret arkadaşlar zehirli maddeler üzerinde vardır zehirli ya da toksik yazılabilir doğru seçeneğimiz aşık olacak ve hemen 5. sorumuza geçiyoruz 5. sorumuzda arkadaşlar simya değersiz madenleri altına çevirme bütün hastalıkları iyileştirme hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulma amaçlarına dayanan çalışmalardır. Doğru simyacılar bu çalışmalar sırasında deneme yanılma yoluyla günümüzde de kullanılan bazı maddeleri ve laboratuvar tekniklerini keşfetmişlerdir. Bugün laboratuvarla kullandığımız birçok teknik simyacılar tarafından keşfedilmiştir. Kimya bilimi ise diğer müspet bilimler gibi insan yaşamını her alanda kolaylaştırmayı amaçlar. Bunun için problem belirler, gözlem yapar, hipotez kurar ve kontrollü deneyler yaparak bilgi birikimine ulaşır. Diyor. Bu metne göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bakın önemli olan bu e, metinde verilen bilgiler. Bir simyacıları çalışmaları teorik temellere ve mantıklı açık, amaçlara dayanmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar simya e, ölümsüzlük iksirini bulma, değersiz metallerin hepsini e, altına çevirme gibi e, teorik temellere dayanmayan mantıklı olmayan amaçlara dayanıyor arkadaşlar. Ve teknik olarak da deneme yanılma yoluyla bu amaçlarına ulaşmaya çalışmışlar. Yani birinci yargımız doğrudur. Ulaşabiliriz. Kimya bilimi deneylerin bilimsel çalışma basamaklarını kullanır. Hemen şurada da gözlem yapar, hipotez kurar ve kontrollü deney yaparak demiş. Evet buna da ulaşabiliriz. Simyacıların kimya bilimine katkıları olmuştur. Evet arkadaşlar simyacılar bu çalışmalar sırasında deneme yolu, yanılma yoluyla günümüzde de kullanılan bazı maddelerin ve laboratuvar tekniklerini keşfetmişlerdir. Buna da ulaşabiliriz. Doğru seçeneğimiz E şıkkı 3'üne de ulaşabiliriz diyoruz. Ve 1-2-3 işaretleyip Altıncı sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Simyacılar günümüzde de geçerli olan damıtma, çözme, yumuşatma, süblimleşme, süzme, dinlendirerek çöktürme, eritme, mayalandırma, özütleme gibi yöntemleri keşfet kullanmışlardır. Evet basit. E, teknikleri keşfetmişlerdir. Buna göre aşağıdaki işlemlerde kullanılan yöntemlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilmemiştir diyor arkadaşlar. Keşfedilmemişi şey bakacağız. Kireç taşından sönmemiş kireç elde edilmesi basit yöntemdir arkadaşlar. Şeker pancarına şeker elde edilmesi basit yöntemdir. Yağmur suyunun dinlendirilmesi basit yöntemdir. Simyacılar yapmıştır. Pişmiş makarnanın suyunun alması çok basit bir yöntemdir. Ama petrolden benzin üretilmesi arkadaşlar ayrımsal damıtma gerekiyor. Bu yöntemi simyacılar keşfetmemiştir diyoruz. E şıkkını işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar 7. soruya. Kimyanın bilim olma süreci M.Ö. 3000'li yıllarda başlayıp kökeni ilkel toplumlara, uygarlıklara kadar uzanır. Mezopotamya, Çin, Hint dönemlerinde yapılan çalışmalar simyadan kimyaya doğru hareket edilmesini kolaylaştırmıştır. Mezopotamyalılar sağlığa önem vermiş bitkilerin özellikle kök, sap ve meyve yapraklarını ilaç olarak kullanmışlardır. İlaçların hazırlanmasında öğütme, kaynatma, çalkalama, yıkama, özütleme, çözme gibi fiziksel yöntemler kullanılmıştır. Çinli simyacılar damıtma tekniği ile bazı maddeleri üretmişler. Hint uygarlığında çanap çömlek yapımı, bunların Boyar maddelerin hazırlanması gibi çalışmalar yapılmıştır. Simya döneminde yapılan bu çalışmalar deneme yanılma yöntemine dayalıdır. Bu dönemin en büyük özelliği sistematik bilgi birikimi sağlamamasıdır. Kimya ise işte sistematik bilgi birikimi sağlar. Bilimsel deneylerden elde edilen veriler ile sonuçlara ulaşır. Kimya bilimi ile maddenin genel yapısı anlaşılmış. Birçok yeni madde sentezlenmiştir diyoruz. Bu metne göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Simya ve kimya dönemlerinde yeni maddeler keşfedilmiştir diyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada bize verilen bilgilerde simya ve kimya dönemlerinde yeni maddeler keşfedilmiştir bakın e, kimya ile ilgili yeni maddeler keşfedilmiştir diyebiliriz. Evet ama e, simya ile ilgili yeni madde keşfedilmiştir e, fikrini buradan çıkartamayız arkadaşlar yeni e, fi, yani yeni teknikler öğrenilmiştir ama yeni maddeler keşfedilmiştir olarak bir bilgiye ulaşamayız. O yüzden buna yanlış diyoruz. Mezopotamya, Çin, Hint dönemlerinde simya çalışmalarının temel hedefi insan sağlığına yöneliktir. Evet arkadaşlar şurada Mezopotamyalıların sağlığa önem verdikleri e, açıktır. ikiye ulaşabiliyoruz. Simya dönemindeki çalışmalar deneysel gelişmeleri katkı sağlamıştır. Arkadaşlar şurada Mezopotamya, Çin, Hint dönemlerinde yapılan çalışmalar simyadan kimyaya doğru hareket edilmesini kolaylaştırmıştır diyor. Bu bilgiye de ulaşabiliriz. O halde hangilerine hangilerine ulaşılabilir? 2 ve 3'e ulaşılabilir diyoruz. D şıkkını işaretleyip 8. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Simyacılar kırmızı iksir adı verdikleri karışım ile değersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışmışlardır. Metalin altına dönüşmesi aşama aşamadır. Metal önce hamdır, arındırılır, tamamen arındıktan sonra altın olabilmektedir. Tarih boyunca simyanın başarısı kanıtlanamamış. Ulaşılmak istenen hedefler rivayetlerden öteye geçmemiştir. Simyacılar çalışmalarını ehil olmayan kişilerden koruma istekleri sebebiyle arkalarında bıraktıkları karışık terim ve şekillerin deşifrelerinin zorluğu bu uğraşın incelenmesinde zorlaştırmaktadır. Yani sistematik bilgi birikimi bırakmamışlar. Bir yaptığı çalışmaları öğrencilerine öğretmemişler arkadaşlar. Verilen metne göre simya dönemi için ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar baktığımızda bilgi birikimi olmamıştır. Evet ulaşılabilir. Yapılan çalışmalar mantıklı sonuçlara ulaşmamıştır. Evet arkadaşlar mantıklı sonuçlara ulaşmamıştır. Simyacılar bütün metallerin altına dönüştürülebileceğine inanmışlardır. Evet arkadaşlar en büyük hayalleri diye buydu. O halde üçü de doğrudur. E şıkkını işaretliyoruz. 9. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Simya döneminde bulunan bazı maddeler ve bu maddelerin kullanım alanları tablodaki gibidir. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım zaç yağ metal işlemede şap, deri ve kağıt endüstrisinde tıpta göz taşı hastalıklardan korunmada zehirlenen insanları rahatlatılmasına Kıbrıs taşı ipek ve yün iplikleri boyamada tuz gıda dericilik hayvan besicilik ve yemeklerde kil toprak kap seramik porsiyonel yapımında ne diyor arkadaşlar yargılarından hangisinin doğrudur diyor bakalım simya döneminde kullanılan bazı maddelerin yeni kullanım alanları modern kimya ile ortaya çıkmıştır diyor simya döneminde kullanılan bazı maddelerin Yeni kullanım alanları modern kimya bilimi ile ortaya çıkmıştır. Evet doğrudur arkadaşlar. Zat yani bugün farklı yerlerde göz taşını farklı yerlerde kullanabiliyoruz. Simyacılar insan hayatını kolaylaştıran çalışmalar yapmışlardır. Evet arkadaşlar birçok e, bunun için birçok deneme yanılma yöntemiyle madde keşfetmişlerdir doğrudur arkadaşlar. Simyacılar buldukları maddelerin farklı kullanım alanlarını bilimsel çalışma metotları ile keşfetmişlerdir. Hayır arkadaşlar bunlar kimyacıların yaptığı şeylerdir. O halde yargılarından hangileri doğrudur dersek 1 ve 2'yi işaretleyeceğiz ve 10. soruya geçeceğiz arkadaşlar. 10. sorumuzda Al Alman simyacı Henning Brand'in de bütün simyacılar gibi tek amacı hayatın anlamı ve herhangi bir nesnenin altına çevrilmesinin anahtarı olan felsefe taşını bulmaktı. Brandt o dönemde çok fazla insan idrarı toplarak mayalanmaya bıraktı. Sonrasında ısıtıp kuru damıtma işlemi gerçekleştirerek mum benzeri beyaz bir madde elde etti. Karanlıkta ve kapalı bir şişe içerisinde olmasına rağmen parlayan bu maddeye Yunanca ışık taşıyan anlamına gelen fosfor ismini verdi diyor. Bu metne göre yargılarından hangilerine ulaşabiliriz diyor. Bilimsel çalışma süreci sonucunda fosfor elementi bulunmuştur. Hayır arkadaşlar deneme yanılma süreci çünkü Henning Brandt de simyacıdır arkadaşlar. Simyada deney gözlem yoktur. Bilimsel çalışma süreci yoktur. Simyacıların en önemli amacı felsefe taşını bulmak olmuştur. Mutlak zenginlik ve mutlak hayat vereceğine inandıkları bu taşı arayışları onların en önemli Amaçlarından bir tanesidir arkadaşlar Hani Brand yapmış olduğu çalışmada günümüzdeki laboratuvar tekniklerini kullanmıştır diyor arkadaşlar biliyorsunuz mayalıma mayalanma veya işte damıtma işlemleri günümüzde hala kullanılmaktadır evet simyadan kimyaya geçmiş olan tekniklerdir bunlar o halde 2 ve 3'e ulaşabiliriz. Bireyse ulaşamayız. O halde doğru seçeneğimiz D şıkkıdır diyoruz ve 11. soruya giriyoruz arkadaşlar. 11. soru biraz uzun bir soru. Bir lise öğrencisi olan Enes meslek seçimi için araştırma yapıyor. Kimya biliminin uğraş alanlarını incelerken bazı kimya disiplinleri ile ilgili şekildeki bilgilere ulaşıyor diyor. Anorganik kimya asitler bazlar, tuzlar metaller ve ametaller gibi organik olmayan maddeleri yapısını inceler organik kimya evet arkadaşlar analitik kimya madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal tür ve miktarını tespit eder ne var ne kadar var evet doğru biyokimya canlı organizmadan kimyasal yapılan inceler doğru organik kimya karbon bulunduran bileşiklerin yapısını inceler doğru Ailesi çiftçilikle uğraşan Enes'in dikkatini aşağıdaki internet haberi çekiyor. Unutmayın ki bahçenize yapılan tahlil insana yapılan genel sağlık kontrolü gibidir. Tarımsal faaliyetlerde amaç birim alandan daha fazla ve nitelikli ürün almaktır. Tarım sektöründe azot, fosfor ve potasyumlu gübrelerin giderek artan miktarlarda kullanılması, diğer besin elementlerine olan ihtiyacı yükseltmiş ve magnezyum, kükürt gibi besin elementlerinin noksanlıkları görülmeye başlanmıştır. Çevreyi kirletmeden bilim Birim alanda amaçlanan verimi azaltmadan ürün kalitesini bozmadan bitki ve ürün gelişimi sağlamak dengeli bir gübreleme ile mümkündür. Bilinçli ve dengeli bir gübre, gübrelemenin ilk adımı ise toprak analizleriyle bitkinin beslenme düzeyinin belirlenmesi ve buna göre gübreleme programlarının hazırlanmasıdır diyor. Haberdeki çalışmalarla kimya bilimi arasında ilişkiyi değerlendiren Enes 3 e, yargıdan çıkarımlardan hangilerine ulaşabilir diyor toprak analizleri için yapılan işlemler analitik kimyanın alanına girer Evet ne var ne kadar var miktar olarak e, gübrenin kullanacak gübrenin çeşidini ve türünü belirleme miktarını belirleme e, analitik kimyanın alanına girer azot fosfor ve potasyum bitki yapısına etkisi ne biyokimya inceler arkadaşlar e, Bitki canlı bir organizmadır. Azot, fosfor ve potasyum'un canlı organizmaya etkilerini evet arkadaşlar biyokimya canlı organizmanın kimyasal yapılarını inceler diyor. Gübreleme programı anorganik kimyanın çalışma alanıdır diyor arkadaşlar. Gübreleme programı arkadaşlar anorganik kimyanın çalışma alanı değildir. Organik kimyanın çalışma alanıdır diyebiliriz. O halde bu. Arkadaşlar buradan hangilerine ulaşabiliriz daha doğrusu gübrenin e, yapısını biliyorsunuz üre ü, ürik asit var gübrede e, yani organik gübreleme de vardır arkadaşlar o yüzden anorganik kimyanın çalışma alanına giren gübreler de var ama organik kimyanın çalışma alanına giren de gübreler var o yüzden üçüncü e, yargıya e, ulaşamaz e, Enes o yüzden doğru seçeneğimiz bir ve ikinci yargıya ulaşabilir diyoruz ve B şıkkını işaretliyoruz 12. sorumuz Cabir Bin Hayyan e, bana göre simyanın, şey, kimyanın babasıdır İslam dünyası kimya biliminin temelini atan Cabir Bin Hayyan kurduğu laboratuvarda maddeleri saflaştırarak elementleri elde etmeye çalışmış araştırmaların deney ve matematik temelleri üzerine yapmıştır bazı bitki ve minerallerden arsenik tozu, sitrik asit, asetik asit, sülfirik asit, nitrik asit ve hidrojen, klorür gibi yani hidroklorik asit gibi maddeleri keşfetmiş. Daha sonraki çalışmalarında nitrik asitle, hidrojen, klorur yani hidroklorik asidi e, 1 bölü 3 oranında kullanarak kral suyunu e, elde etmiş. Altın ve platin gibi soy metalleri çözen karışımı elde etmiştir. Kral suyunu elde etmiştir. Cabir Bin Hayyan'ın bu çalışmaları kimyanın hangi alt disipliniyle daha çok ilgilidir diyor arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar maddelerin miktarı, oranı, e, içinde ne var, ne kadar var? Bitkimin minerallerinden arsenik tozu, sitrik asit gibi e, asitleri elde etmek analitik kimya. Yani bir maddenin içerisindeki maddeleri bulma, miktarını belirleme e, analitik kimyanın alanıdır arkadaşlar. 13. soruya geliyoruz. Kekik yanındaki mucize diye bir metnimiz var arkadaşlar. Kekik yanındaki mucizeye bakalım. Kekik yağındaki modücüsü neredeyse tüm kırsal bölgelerde kendiliğinden yetişen kekik bitkisinden özütleme ile elde edilen kekik yağının canlı yapısında kolon kanserine neden olan hücreleri öldürürken sağlıklı hücreleri öldürmediği ortaya çıkmış. Bu etken maddenin yapısında karbon, hidrojen, oksijen elementlerinin bulunduğu belirlenmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar yapısında... Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinin bulunduğu bir kere hemen e, aklımıza organik kimya geliyor. Gazete haberindeki araştırmada kimya alt isimlerinin hangileri ile çalışılmıştır? Bakın. Şimdi bakalım analitik kimya e, kekik bitkisinin içerisinde özütleme diyor. Bakın özütleme içindeki bazı maddeleri yani kekik yağını e, çıkartmak için e, özütleme nedir içindeki maddeler diyorsak nedir ne kadar vardır diye bakıyorsak analitik kimya ne yapmıştır arkadaşlar? Ee, etkili olmuştur. Organik kimya yapısında karbon hidrojen bulunduran maddeler zaten ifade etmiştik. Organik kimyayı da etkiler. Biyokimyada bu maddelerin canlı yapısındaki değişimi ee, i̇ncelenmişler bakın kolon kanserine neden olan hücreleri öldürürken sağlıklı hücreleri öldürmediği diyor. Biyokimya yani canlı kimyasında canlı vücudundaki kimyasal etkileri de incelemiştir. Yani üçü de e, kekik yağındaki mucize metninde e, kullanılmış kullanılmış. Kimya alt isimleridir. O halde 3'ünü de işaretliyoruz. Yani 1-2-3-E şıkkını işaretleyip 14. soruya geliyoruz arkadaşlar. Tabloda elementlerin sembollerinin latince isimlerinden türetilmesine ait bazı örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Bakırın Latince ismi cumtur. E, sembolü de cu, Cu'dur. Doğru. Neon'un neondur. Ne'dir. Ne Doğru. Berilyum'un berilyumdur. Be'dir. Be Doğru. Baryum'un arkadaşlar baryumdur. Br bromun sembolüdür. Eee Ba'dır baryumun sembolü. D şıkkında yanlışlık var. Nikel Ne Ni'dir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yanlış olan D şıkkıdır diyoruz ve 14 sorumuz 15 sorumuza geliyoruz kıymetli arkadaşlar tabloda yer alan bileşikler bir elementin sembolü en az iki farklı bileşin formünde yer alacak şekilde kimya laboratuvarındaki dolaba yerleştirilmek isteniyor arkadaşlar Buna göre diyor hangi bileşik dolapta yer alamaz arkadaşlar hangi bileşik dolapta yer alamaz şimdi tabloda yer alan bileşikler bir elementin sembolü bir elementin sembolü en az iki farklı birleşiğin formülünde yer alacak şekilde kimya laboratuvarında dolaba yerleştirilmek isteniyor. Buna göre hangi bileşik dolapta yer alamaz diyoruz. Evet bakalım arkadaşlar. Bakalım amonyak NH3'tür arkadaşlar. NH3 burada amonyak bakın azot ve hidrojen. Hidrojene bakacağız. Hidroklorik asit bakalım. Yemek sodası, sodyum bir karbonattır arkadaşlar. Bakın hidrojen burada da var. Sodyum bir karbonat, NaHCO3. Evet, ee, sönmüş kireç arkadaşlar, hidroksü, kalsiyum hidroksitdir, coh 2 Bakalım, ee, hidrojen var, hidrojen var, kalsiyum. Bakın burada da kalsiyum var, kalsiyum, ee, oksijen zaten çoğunda vardır, hidrojen de vardır azot nitrik asit de var burada var arkadaşlar bakalım Evet, karbon burada var, burada var, kalsiyum zaten vardı, ikisinde olabilir. sodyum burada var, burada var, en az iki tane arıyoruz. klora bakalım, tuzda var, Hidroklorik asit de var karbon, hidrojen, oksijen hepsinde var arkadaşlar. E, hidrojen ve oksijen e, burada burada var. Evet var. Bakın arkadaşlar. Zaç yağındaki kükürt, kükürt sadece zaç yağında var. Bakın başka bir yerde kükürt yok. O yüzden bu bileşikte yer almayacak tek madde zaç yağ yani sülfürik asittir arkadaşlar. Şurayı tekrardan sileyim. E, şöyle evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, zat yağında bulunan yani sülfürik asitte bulunan kükürt buradaki hiçbir bileşin yapısında başka bir bileşin yapısında yok, tek başına bir e, element sadece zat yağında oluyor. O halde e, dolapta yer alamayacak çünkü bir element sembolü en az iki farklı bileşin yapısında bulunacak arkadaşlar. O halde kükürt başka bir e, bileşin yapısında olmadığı için sadece sülfürik asitte yani zat yağında olduğu için Zat bu dolapta yer alamaz diyoruz. Evet geçelim 16. soruya arkadaşlar. 16. soruya geldiğimizde Elif elemen sembollerinin nasıl oluşturulduğu ile ilgili bir araştırma yapmış. Şu bilgileri elde etmiştir. Elemen sembolleri oluştururken Latince adının ilk harfi veya ilk iki harfi esas alınır. Tek harfli sembollerde harf büyük, iki harfli sembollerde ilk harf büyük, ikinci harf küçük yazılır. Bu bilgilere göre Elif'in tablodaki elementlerin sembollerini yazarak yazarken ulaştığı sonuçlardan hangisi doğrudur? Nikel, Nikolyum, evet, Karbon, Karbenyum, Bakır, Çöpürün, Kalsiyum, Calcium, Sodyum, Natrium, Potasyum, Kalium. Kükürt, sülfiryum, silisyum, silisyum. Evet sembolü K harfi ile başlayan iki tane element vardır. Arkadaşlar sembolü K harfi ile başlayan iki tane element yok. Bir tane var sadece potasyumdur arkadaşlar. Bakalım, Bakalım. yok bir tane vardır. Hangisi doğrudur? Potasyum elementinin sembolü P'dir. Hayır potasyum elementinin sembolü K'dır. Zaten K ile baştan bir tek o vardır. Bu da yanlış. Sodyum ve nikel elementlerin sembolleri aynı harfle başlar. Evet sodyum Na'dır. Nikelde Ni'dir iyidir arkadaşlar. Evet aynı harfle başlar. Doğrudur. Bu da doğru. Hangisi doğrudur diyor. Evet arkadaşlar doğruyu bulduk. C şıkkı doğrudur. Sembolü S harfiyle başlayan bir tane element vardır. Silisyum da S ile başlar. Arkadaşlar ee, silisyum kükürt de S ile başlar arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Bakır elementinin sembolü bağ değildir. Cudur arkadaşlar. Bakır çuprum diye e, latince ismi cukrumdur. O yüzden bu da yanlıştır. Doğruyu arıyorduk. C şıkkı doğru seçeneğimiz. Geçelim 17. soruya. Kim yaptı? noktada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri şekildeki gibidir günlük hayatta kullanılan bazı maddelerin üzerinde güvenlik uyarı işareti tabloda verilmiştir diyor Evet buna göre diyor deterjan doğayı kirletir kolonya ve fırın temizleyici alevden uzak tutulmalıdır kireç çözücü kullanırken koruyucu eldiven takılmalıdır ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar deterjan doğayı kirletir Evet arkadaşlar deterjan bakın çevreye zararlıdır Doğru. Kolonya ve fırın temizleyici alevden uzak tutulmalıdır. Fırın temizleyici ve kolonya yanıcıdır. Bu da doğrudur. Kireç çözücü kullanırken koruyucu eldiven takılmalıdır. Arkadaşlar aşındırıcı işareti. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır diyoruz. 18. soruya giriyoruz. Kimya laboratuvarında bulunan bazı kimyasalların üzerinde aşağıdaki etiketler vardır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? A kimyasalı yakıcı ve aşındırıcı. B kimyasal, çevreye zararlı ve toksik yani zehirli. A kimyasalı ile çalışırken... Elbette kullanılmalı. Alevle, alevle kimyasal madde yaklaşıl mamalıdır, yakıcıdır arkadaşlar. Ee, hangileri doğrudur? Bir doğrudur arkadaşlar. İkiye bakalım. Ee, i̇kiye bakalım. B, B kimyasalıyla çalışırken çıplak elle temas edilmemeli ve koklanmamalıdır. Arkadaşlar zehirlidir. Evet, koklanmamalıdır. İki de doğrudur arkadaşlar. Ee, üçe bakalım. Üç B kimyasalıyla çalıştıktan sonra atıklar hemen lavaboya dökülmelidir. Hayır asla lavaboya dökülmemeli arkadaşlar. Atık kaplarında saklanmalıdır. Çünkü çevreye zararlı ve etkileri uzun yıllar sürer. Üçüncü şıkkımız yanlıştır. Dörde bakalım. A ve B kimyasalları ile çalışırken gözlük, gönlük, eldiven gibi koruyucu ekipmanlardan yararlanmalıdır. Elbette laboratuvarda çalışırsak zaten bu üç şeyi takmadan laboratuvara girmek yanlıştır. O halde doğru seçeneğimiz D şıkkıdır diyoruz. Hemen 19. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Verilen bilgilere göre evimizde kullandığımız çamaşır sularının ambalajında hangi güvenlik uyarı işaretlerinin bulunması gerekir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Çamaşır suyu adı sodyum hipoklorit olan temizlik ve hijyen amaçlı kullanılan bir maddedir temizlik sırasında oldukça kolaylık sağlamasına rağmen tahriş edici özellikler bir kere tahriş edici olması lazım arkadaşlar tahriş edici bildiğiniz gibi bakın e, dikkat işareti trafikte dikkat işaret o halde tahriş edici olmayan şıkları e, iptal ediyorum zaten doğru cevap ya A ya C şıkkı olacaktır kullandığımız çamaşır sularının kanalizasyon sularına koru Karışması doğaya zarar verir demek ki çevreye zararlı da olması lazımdır evet ikisi de doğrudur hava su ve toprağı kirlettiği gibi kullandığımız kıyafetler üzerinde de aşındırıcı diyor arkadaşlar bakın toksiği söylemiyor aşındırıcı diyor Üçü de C şıkkında var o halde doğru seçeneğimiz C şıkkıdır diyoruz 20. soruya geçiyoruz. Evet, verilen bilgileri göre Aşağıda iki vadelerden hangisini ulaşılabilir diyor. Bakalım. Değişik şekillerde vücuda alınan kimyasal maddelerin bazen hemen, bazen de yıllar içinde zehirli ve zararlı etkileri gösterebilir. Bu etkilerden dolayı, bu etkilerden bazıları yorgunluk, kansız, unutkanlık, mide ağrıları, gözde sulanma, kızarıklık, alerji gibi. E, Hemen ortaya çıkabilen rahatsızlıklardır. Endüstride kullanılan pek çok üründe ağır metaller, alüminyum, arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, nikel, civa, çinko ve zararlı kimyasallar Bunlar Örneğin civa, böbrek, sinir sistemi, beyin fonksiyonlarında bozulmaya, DNA'da hasarlara, akciğerlerde ve gözde tahrişe, deri döküntülerine, kusma ve ishal gibi zararlı etkilere neden olabilir. Kurşun en az en zararlı 4 metalden birisi olup, Hemoglobinin yapısında ve sinir sisteminde bozulmaya, kan basıncılığında yükselmeye, böbrek ve beyin hasarlarına neden olabilir demiş arkadaşlar. Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadeler hangisine ulaşılabilir? Bakalım elementlerin eksikliğinde canlı metabolizması hangi, herhangi bir reaksiyon göstermez. Arkadaşlar böyle bir bilgi vermemiş bize. Ee, B ağır metaller vücutta biriktiğinde çeşitli hastalıklara yol açabilir. Evet arkadaşlar zaten ağır metallerle ilgili bilgiler vermiş. Civa ve kurşun gibi. Doğru seçeneğimiz B kıdır. Elementlerin insan sağlığı üzerinde sadece olumlu etkileri var. Hayır olumsuz etkilerden de bahsetmiş. Bütün metallerin canlılar üzerinde vücut fonksiyonlarını güçlendirici etkisi var. Bunu... Iıı, vermemiş arkadaşlar. Bu metinde güçlendirici etkiyle ilgili bir şey yok. Bu da yanlış. Ağır metaller yalnızca doğaya zarar, zarar verir. Hayır. insanlara da zarar verir. Canlara da zarar verdiğini ifade etmişler. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır diyoruz. 21. soruya geçiyoruz. Betül son zamanlarda aşırı sitesidir. Konstantin konsantrasyon bozukluğu yaşamakta, kendisini uykusuz ve yorgun hissetmekte, tırnaklarında çabuk kırılmalar olmakta, bacak kaslarında ani kraplar girmektedir. Bu şikayetlerinin sebebini öğrenmek isteyen Betül doktor randevusu almış ama randevu gününe kadar kendisinde de internetten araştırma yaparak şu bilgilere ulaşmıştır. İşte sodyum e, nelerde var, kas, sinir, fonksiyon sağlıklı şekilde çalışması vücut sıvıların, sodyumun özelliğini, potasyumun özelliğini söylemiş. Tabloya göre Betül çıkarımlardan hangilerine, ulaşabilir diyor arkadaşlar. Sodyum kas ve sinir fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışması, vücut sıvılarının nötrlük düzeyinin korunmasında görev alır. kereviz, fındık, ceviz, deniz ürünleri de bulunur. Sodyum, potasyum vücuttaki sıvıların iyon dengesini ve yoğunluğunu korumada, kandaki glikoz seviyesini düzenlemede, sinir işlemlerinin çalışmasında, hormonların kontrolünde görev alır. Patates, mercimek var bunun, fasulye, havuç var. Demir beyin nin normal çalışabilmesi için gerekli vücudumuzda oksijen taşıyan kana kırmızı renk veren hemoglobinin bazı enzimlerin temel parçasıdır. Kırmızı et, yumurta, kabuklu yemişler, kurbağla gillerde var. Kalsiyum kemiklerin ana bileşendir. İskelet ve dişlerin korunması, metabolik fonksiyonların yönetimi için gereklidir. Sinir ve kasların işlerinde yardımcı olur. Yoğurt, peynir, fasulye, mercimek, badem. Kemiklerin, diş kasların sinir gelişmesinde önemlidir. Magnezyum doğal stres önleyicidir. Magnezyum enerji gerektiren metabolik olaylarda da yer alır. Kuru ıspanak, domates, muz, baklagiller. Evet bakalım sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum eksikliğinden dolayı bacaklarıma ani kramplar girebiliyor olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu maddelerin kaslarla ilgili bilgileri mevcut. O halde bir kesinlikle doğrudur bu çıkarımlara ulaşabilir. Etlik kuru fasulye yumurtayı daha sık yersem konsantrasyon bozukluğunu yaşamayabilirim. Arkadaşlar demirle alakalı beynin normal çalışabilmesi, vücudumuzda oksijen taşınması, e, konsantrasyon bozukluğu bakalım İki, etli kuru fasulye et, kuru baklagiller evet oksijen taşıyan kana kırmızı veren bazı enzimlerin temel parçasıdır. Evet arkadaşlar buna da ulaşabiliriz. Tırnaklarımın çabuk kırılmasının sebebi kalsiyum eksikliği. Evet kemiklerin ana bileşeni dişlerin ve tırnakların yapısında kalsiyum vardır. Buna da ulaşabiliriz. Kuru yemiş ve muz tüketerek aşırı stresi önleyebiliriz. Kuru yemişler ve muzda kemiklerin, dişlerin, kasların ve sinirlerin gelişmesinde önemlidir. Stres önleyici olan magnezyum. Evet arkadaşlar buna da ulaşabiliriz. O halde hepsine ulaşabiliriz. 1, 2, 3, 4 diyoruz. E şıkkını işaretliyoruz ve 22. soruya geçiyoruz arkadaşlar kimya laboratuvarında deneye başlamadan önce yapılacak deney ile ilgili teorik bilgiler kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır bazı malzemeler çözelti hazırlama hazırlanan maddeleri saklama gibi amaçlarda kullanılırken bazı maddeler karıştırma ayırma süzme gibi amaçlarda kullanılır bu malzemelerden bazıları ve kullanım alanları şöyledir diyor bakalım verilen bilgiler göre aşağıdaki ifadeler hangisine ulaşılabilir A çözelti hazırlarken sadece berglas kullanılır diyor arkadaşlar çözeltilerin hazırlanmasında bakın cam balon da kullanılıyor o halde e, A şıkkı yanlış bir şıktır arkadaşlar A şıkkını siliyoruz ve cam balon sıvıların yoğunluğunu ölçmek için kullanılabilir bakalım arkadaşlar cam balon e, saplanması ısıtma kaynatma bazı kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde Hayır cam balon e, bu şekilde bir e, amacı yok arkadaşlar e, yoğunluğunu ölçmek için bir ölçüm aleti değildir cam balon ee, sıvıların çok hassas hacim ölçümlerinde mezür kullanılır. Evet arkadaşlar saf sıvıların çözeltlerin yaklaşık hacimlerinin ölçülmesi veya aktarılmasında kullanılır ama burada çok hassas değildir arkadaşlar. Yani e, çok hassas ölçüm yapmaz e, mezür ama e, yaklaşık hacimlerinin ölçülmesi ve aktarılmasında kullanılır. Niye çok hassas demiş? Ha kullanılmaz de, demiş. Özür dilerim. Evet arkadaşlar bu doğrudur. C şıkkı doğrudur. Hazırlanan çözeltiler sadece balon jojede saklanabilir. Arkadaşlar e, hayır e, hazırlanan çözel, çözeltiler balon jojede değil balonda da saklanabilir. Berglas'ta da e, saklanabilir. Erlenme yerde de saklanabilir. E, bu da yanlış. Erlenme yerde sıcak çözeltiler saklanamaz. Arkadaşlar erlenme yerde bu camların tamamı ısıya dayanıklıdır arkadaşlar. Yani... Ee, o yüzden bu da yanlıştır saklanabilir niye saklanamayacak ki o halde hangisine ulaşılabilir C şıkkına ulaşılabilir bakın yaklaşık diyor burada ee, o yüzden hassas ölçümde kullanılamaz diyor Evet arkadaşlar yaklaşık hacimleri ölçmeye yarar 23. soruya geçiyoruz arkadaşlar 23. soruda zeytinyağlı sabun yapımı Evet 15 gram sut kostik yani sodyum hidroksit katısı 30 mililitre saf su tamamen çözülerek çözelti hazırlanır. 120 mililitre zeytinyağı 40 santigrat dereceye kadar ısıtılır ve üzerine sodyum hidroksit çözeltisi eklenerek jel kıvamı oluşuncaya kadar karıştırılır. Oluşan karışım kalıplara dökülür. Yeterince bekledikten sonra kullanıma hazır şekilde kalıplardan çıkarılır diyor. Zeynep okuldaki laboratuvarda aşağıdaki malzemeleri kullanarak sabun yapmak istiyor. Evet zaç yağı. İspirit ocağı, dereceli sindir, termometre, erlenme yer, beher glas, deney tüpü, baget. Buna göre Zeynep'in hangi malzemeyi kullanmasına gerek yoktur diyoruz arkadaşlar. 23. soruda arkadaşlar tabii ki de deney tüpünü kullanmaya gerek yoktur. Baget'i karıştırmada kullanacak, beher glas, erlenme birbirine karıştırmada kullanabilir. İspirit ocağı, sacaya muhakkak kullanması gerekiyor çünkü... Sıkma işlemi var. Mezür yaklaşık hacim ölçebilir. 15 şey 30 mililitre saf suyun hacmini ölçe. Termometre sıcaklığı ölçer arkadaşlar. 40 santigrat dereceye kadar. Ama deney tüpüyle ilgili e, bir şey yok. O yüzden deney tüpünü kullanmasına gerek yoktur diyoruz. 24. soruya geçiyoruz. İnsan sağlığı için gerekli birçok minerali içeren kaya tuzundan kaya tuzunu kumdan ayırmak isteyen Alp aşağıdaki deneyi uygulamıştır. Şekildeki kum tuz karışımının üzerine saf su ekleyip tuzun suda çözülmesini sağlamış tuzlu su kum karışımını süzüp süzgek, kağıdında kumun kalmasını sağlamış çok güzel tuzlu suyu ısıtıp buharlaştırmış ve tuz elde etmiştir çok güzel arkadaşlar buharlaştırma tekniğini kullanmıştır Artık bu deneyde aşağıdaki malzemelerin hangisini kullanmamıştır diyor arkadaşlar bakalım beher glası erlenme kullanmıştır arkadaşlar e, sac ayağını beher glası kullanmıştır bageti e, karıştırmada kullanmıştır sac ayağını kullanmıştır arkadaşlar Huniye süzüme de kullanmıştır. Balon kullanmamıştır. Yani B şıkkını işaretliyoruz. 25. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 25. soru uluslararası spor müsabakalarında sporculara yapılan kan ve idrar tahlillerinde yasaklı maddeler tespit edildiğinde bu sporculara müsabakalardan men cezası verilir arkadaşlar. E, sporcuların kan idrar maddelerinin örneklerinin yapısını yasaklı maddelerin tür ve miktarını tespit edilmesi. Tabii ki ne var ne kadar var nedir arkadaşlar arkadaşlar. Analitik kimyanın e, alanına girer. Şekilde güvenlik uyarı işareti toksik maddedir. Zehirli etkiye sahiptir. Buna göre diyor maddelerden hangilerinin üzerinde verilen güvenlik işareti bulunmalıdır diyor arkadaşlar. Bakalım yanıcı arkadaşlar yanıcı evet toksik yani yalnız 3 olacaktır arkadaşlar. Evet Yalnız 3'ü işaretleyeceğiz. 27. ve son soruya geçiyoruz arkadaşlar. Uzun bir test oldu. Bu soruyu da çözelim. Kıymetli arkadaşlarım, Aslı Berat Nil, Ekim ve Mert'in meslekleri kısaca şöyle tanın, tanıtılmıştır. Aslı organizmaların çevreye etkileşimlerini gösteren veriler inceliyor. Evet arkadaşlar. Madenin Berat madde maden filizlerinden metal ve alaşımların elde edilmesi alanında çalışıyor. Nil, kimyasal maddelerin üretilmesi, geliştirmesi, işlenmesi alanında çalışılıyor. Ekin, ilaçların analiz ve ile ilgili araştırmalar yapıyor. Mert, kimyasal bileşikler üzerinde araştırmalar yapıyor. Buna göre hangilerinin mesleği kimya alanı ile ilgilidir diyor arkadaşlar. Bakalım, Mert bir kere kesinlikle olacaktır. İlaç, e eczacılık e olacaktır arkadaşlar. Eczacılık kimya mesleğidir. Nil kimyasal madenli, ma, maddelerin üretilmesi. Tabi arkadaşlar Nil de olacaktır. E, maden filizlerinden metal, metalörcü mühendisliğinin işidir arkadaşlar. Berat da olacaktır. Evet. Aslı organizmaların çevreye etkileşimlerini gösteren veriler. Bu biyolo, biyoloji ile alakalıdır. Sadece aslı olmayacaktır arkadaşlar. Berat, Nil, Ekin ve Mert hangi şık? Berat, Nil, Ekin ve Mert... Evet sadece D şıkkı vardır arkadaşlar. D şıkkını işaretliyoruz ve e, ilk testimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İkinci tekrar testinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.